Geçtiğimiz haftalarda size market fiyatlarını gösterdik. Pazar fiyatlarını gösterdik. Bu haftada giyim mağazalarını dolaşacağız. Aynı onun merkezindeyiz şu an. Primark'la başlayacağız. Sonrasında H&M'e gideceğiz. Sonrasında da en son Zara'ya gideceğiz. Primark Türkiye'de yok ama buranın en ucuz mağazası olduğu için oradaki fiyatları bir göstermek istedik. Bizim Türkiye'nin el sıvaki ikisi gibi düşünülebilir aslında. Primark'ta görüşürüz. Kadınlar için birkaç parça bir şeyler bakalım dedik. İlk e, olarak da gelen işte pantolon, ceket vs. o tarz şeylere bakalım dedik. Bu böyle 20 Euro. Gayet uygun bir pantolon. Ama şöyle bir şey var ki mesela Zara'da ya da H&M'de de bu pantolonlar genelde 20 Euro civarında oluyor. ve Dolayısıyla hani Zara ya da H&M daha tercih edilebilir oluyor tabii ki de. Yine burada güzel siyah bir mom jean var. Bu da 15 Euro. Güzel kesim duruyor. Bir de böyle Primark'ta da yine her yerde olduğu gibi çok fazla indirimin olduğu zamanlar oluyor. Mesela böyle genelde işte 5 Euro'ya pantolonlara satıldığı bir stand oluyor burada. Bu pantolonlar mesela işte kendi zevkinize göre bulabilirsiniz de ya 5 Euro. Gayet çok ucuz bir fiyat. Bir pantolon için. Evet ama Bunlar şu an renkler... Renkli biraz kötü ama tabii ki de. <gülüyor> Mesela Burçak'a çok güzel sarı bir pantolon almıştık. Evet, o 5 Euro'ydu. Evet 5 Euro'ya kendime buradan bir tane pantolon almıştım. Çok da severek kullanıyorum hala. <gülüyor> Yine burada güzel kesim cinler görüyorum. Bunların fiyatları da gene 15-17 civarında değişiyor. Genelde buradaki kot fiyatları böyle. 15 ile 20 arasında diyebiliriz krem mark için. Şu an Mart ayındayız ve dışarıda hava çok soğuk ama bütün mağazalarda yaz sezonu için ürünler gelmeye başladı. Mesela burada da yine şortları çıkarmışlar ve şurada kesimini beğendiğim güzel şortlar vardı. Mesela bunlar 15 lira. Gayet güzel. Burada yine şöyle güzel kesim bir şort 10 euro. Gezerken şöyle bir cekete denk geldim. Gayet hoşuma gitti alsam diye düşünüyorum onu ama. Mesela bunun fiyatı 20 euro. Sezonluk, mevsimlik ceket. Yine burada ko ceketlerin hepsi 19 euro. Primark'a girdiğimiz zaman hemen ilk girişte böyle e, tişörtlerin olduğu standları görüyoruz. Burada genelde işte uygun fiyata tişörtler, basic... İşte düz ya da işte bir tarz e, tişörtler satılıyor. Genelde de fiyatları çok ucuz oluyor. İşte 3 euro, 5 euro civarında. Yine böyle bir sürü stand görebiliyoruz şu anda. Güzel bluzlar var. Bunlar 6 euro. Tam böyle yazın kotun üstüne giyip çıkmalık çok güzel bluzlar. Ve 6 euro. 6 euro'ya crop bir e, sweat var. Ama bunu kumaşın çok fazla beğenmedim ben. Birazcık şey... Yani. Tüylenecek, Tüylenecek gibi. gibi aynen. Çabuk bozulacakmış gibi. İlk yıkamada Böyle güzel evin şokmanları var. Güzel e, renklerde. Bunlar da tanesi 9 euro galiba. Evet. evet. Şurada da üstleri var. Şurada da üstleri var. Evet. Üstler de 7 euro mesela. Evde giymek için. Çocam olarak giymek için gayet güzel. Böyle çok güzel e, pastel renklerde yağmurluklar var. Bu yağmurluklar burada bayağı ünlü. Yani bayağı herkes kullanıyor. Mesela bu 28 Euro. Sanırım bu da 28 evet, Euro. Evet, bu da 28 Euro. Özellikle renkleri ve e, kumaşları çok güzel. Yaz sezonu ürünleri geldiği için e, mayolar, bikiniler falan da çıkmış. Mesela böyle çok fazla çeşit var. E, hepsinde de renkleri çok güzel değil ama üstler 6 Euro civarında, altlar da yine 5-6 Euro civarında. Mesela güzel bikiniler vesaire falan genelde 8-10 Euro civarında. Böyle bir e, ortalama fiyatı var. Primark'ta gördüğümüz en pahalı şeylerden biri. Güzel bir erkek ceketi 42 Euro Evet, baya pahalı ama. Yani bu fiyata kışın montlar bile yoktu burada. Montlar bile 20-30 Euro bandındaydı. <gülüyor> 40 Euro. Yani Maksim bu kadar. Evet. Hot pantolonlar burada da 16 euro, 20 euro civarı erkekler için ee, aynı. Yani kızlar için neyse erkekler için de fiyat aşağı yukarı aynı gibi. Mesela yazlık güzel erkek şortları 15 euro. Buranın yani her mağazada olduğu gibi erkek katında kısıtlı ürün var. O yüzden videoda da daha fazla kadın kıyafetlerine yer vermek zorundayız. Şimdi H&M'e gidiyoruz. Burada pantolonlar, şurada en baştakiler 30 euro civarındaydı. Sonra bu tarafa doğru geçtik, geldikçe fiyatlar 20'ye doğru yaklaşıyor. Şurada bir tane 40 da vardı ama. Evet, şurada en başta bir tane 40 falan da vardı, evet. Mesela şunlar, şunlar, şunlar 25, euro. 25 euro. Şunlar, bunlar 25 euro. Bu tarafta da 22-23 euroya sabitledikleri pantolonlar var. Bunların kesimleri bence baya güzel yani şunlar. Güzel kesim pantolonlar. Bunlar 23 Euro. Mesela böyle basic düz e, siyah ve beyaz tişörtler. Bunun fiyatı 7 Euro. Yine burada 9.99'a sabitledikleri bir fiyatı görüyoruz. Mesela siyahlar da 7 Euro mu? Siyahlar da 7 Euro evet. Basic'lerin yani fiyatı burada 6.99 Arkandaki e, bluzlar mi diyeyim? Onlar güzel duruyor. Onlar ne kadar? Beğendin mi? Evet. fiyatı 17.99 euro. Mesela Primark'ta gösterdiğim aynı kesim kotlar burada 22.99 euro. Orada 15 miydi? 15'ti evet. evet. Burada şortlar var. Böyle. 19.99 Böyle güzel bir crop blazer, 20 29,99 euro. Güzel kumaş, steril steril kumaş bir pantolu, 30 euro. Yine böyle güzel bir triko elbise var bir düz. Bu elbisenin fiyatı da 25,99. Şöyle bir tane çok güzel bluz beğendim, 40 euro. Primark'ta göstermiştik. Yine burada da bikinileri gösterelim. Mesela işte burada e, güzel tatlı renkli üstler 15.99, 17.99. Altlar da genelde şöyle bir tane 10 Euro. Şunun fiyatı ne kadar? Burada 12 Euro. Tabii ki bunun şeyleri daha güzel, renkleri ve kesimleri daha güzel. O yüzden de daha pahalı. <gülüyor> Evet, basic tişörtler, yani her rengi 6 euro. Bu üstümdeki e, sweet de 20 euro. Böyle siyah bir şey ihtiyacımız vardı, alacağız. Yani, gelmişken boş yani, geçmeyelim. E, genelde şey oluyor, yani e, burada işte H&M kartınız olduğu zaman hafta sonu %20 indirimli oluyor. Bakalım buna 20 euro vereceğiz, 16 euro vereceğiz şimdi? Erkek pantolonlarının fiyatları da kot pantolonlarının 23 euro ama hafta sonu indirimi yine belki yine bunlar da düşüyordur ve aşağı yukarı primark fiyatına geliyordur evet ee, bu kapşonunu aldıktan sonra belli olacak ama genelde 23 euro pantolonlar hepsi yani gördük çoğu şunlar ne kadar bunlar 30 euro 30-35 euro civarında hı hı. E, Güzel bir şort var Bence tam yazlık 25 euro Hafta sonu %20 indirim olduğu için Tüm ürünlerde 16 euroya aldık O siviti Şimdi dilim pizza molası Pizzani diye bir yer var Burayı görüyorduk dışarıdan e, Ucunuza gidiyordu Yorulduk evet, biraz Şimdi Zara'ya girmeden önce iki mağaza dolaştık bir dilim pizza yiyip, buradan Zara'ya geçeceğiz. Evet. Böyle insanları izleyerek. Burada e, trenç kotlar var mesela. E, 100 Euro. Çok kalın bir trenç kot ama da böyle bir trenç kot var burada. Bunun da kumaşı böyle daha güzel, daha triltiril. Bir de indirmeye girmiş 30 Euro. Ama giyince çok güzel durmadı. O yüzden çok tercih edilebilir bir şey değilmiş. Kot pantolonlar var mesela. Bunlar 30 Euro bandında. <gülüyor> de şöyle güzel bir pantolon var mesela kesimini falan çok beğendim. Bu da aynı şekilde 30 euro. Primark'ta gösterdiğimiz bu yağmurluklar da yine Zara'da 60 euro. Primark'ta 28 euroydı. Evet. Vatkalı bir ceket var. Üzerimde de çok güzel durdu gerçekten. Bunun da fiyatı 59 euro. Kesimini çok beğendiğim Crop bir sweat 17.95. Böyle basic düz trikolar. E, sanırım 20 euro. Güzel renkleri var. Özel duruyor annem. Yani. Böyle yine güzel basic crop'lar e, 5.95. Çocuk adleti bence. <gülüyor> Şöyle güzel blazer'lar var. Bunlarda bu 65 euro, bu 70 euro. Kumaşını çok beğendiğim bir sivit gördüm ve sonra altını da gördüm. Hem rengi hem kumaşı çok güzel. Bunun üstü 15.95, altta 19.95. Bu şey yatmalık değil mi? Ama ev, evde giymelik bir şey değil mi? Yani evde de giyebilirsiniz, dışarıda giyebilirsiniz. Evet, kumaşı evet. güzel, evet. Ama şu şu bence şeylerin sivit giyinmesi falan giyilebilir. Evet. Bence pantolonlar bayağı uygun. 30 euro yani. Evet. Akin pantolonları da kadın pantolonları da. Mesela şu da 30 euro. Aslında güzel. Evet. Burada düz tişörtler var. Bunlar 23 euro. Tabi biraz daha iyi kalitesi. Yani o H&M'de gösterdiklerimiz gibi değil. Yani normal düz tişörte göre de tabi ki pahalı pahalı. Bu gömlek de 40 euro. Evet. Tam tam mevsimi gibi bu gömleğin. Yani yazın giysen uzun kollu olduğundan gerçi buranın yazında iyi olabilir. Bu. Evet bence de. Evet, 40 euro. Bence baya güzelmiş. Evet güzel. Bence de. Mesela bu değişik bir tarz. bayağı kalın. Bu 30 euro. Tamam. Bu şort da 25 euro. Bence baya güzel bir şort. Güzel bir mevsimlik ceket var. 55 euro bu. Bayağı kaliseli duran bir puf var. E, 40 euro sanırım bu. Evet 40 euro. Evet. Bu Primark'ta H&M'de gördüğümüz asıl basic e, tişörtler burada da var. E, bunlar 10 euro. Şu keten şort 35 euro. E, şurada bir tişört. Şurada ne deniyor bunlara? Tişört. Şurada bir tişört var. Bu da 25 euro mesela. Evet. Bu güzel Aynen. Yeşili de var. Bugün e, Primark'ı, H&M'i ve Zara'yı gezdik. E, elimize gelen ürünleri e, size göstermeye çalıştık fiyatlarını. E, bu gördüğünüz fiyatların üstüne belli dönemlerde yani %40'a %50'ye varan indirimler oluyor. Mesela yılbaşı döneminde... Çok uzun bir süre bütün bu fiyatlar neredeyse yarı yarıya düştü. Ama şimdi normal bir zamanda fiyatlar da bu şekilde. Bugünü bu şekilde bitiriyoruz. Eğer sizin merak ettiğiniz başka bir yer varsa bir mağaza, bir dükkan ya da herhangi başka bir şeyin fiyatı bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Vakit buldukça çekmeye çalışırız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.